Bugün gözlerinde bir gazel ve bin hece, dilimin eklemezsin, bitiremezsin aynı cümlete ben, aynı alkolik ben, merak etmesen de, merak etmesen de göz yaşından hesap soracağım bir şişeyle güvenle. Sırtı bıçağı yaslamak mı dostum yoksa delik deşik olup kaçmamak mı? Yoksa olanı bitene seyredip de susmak mı? Koşmak mı? Sormak mı? Sorsan ya kim haklı? Kim? Evet deniz susan oldu de konuştu Çünkü terk edişlerin satırlarla buluştu Kalemi özgür bırakınca korkmayan da korktu Sonrasında deniz yine şerefsiz de oldu Siktirin gidin abi olmayın yarımda Sizden hiçbir isteğim yok savunmayın da Hal hatırla yanıma gelip sormayın da benden nefret edin istiyorum yanıma yaklaşmayın lan Geçerdendi zamanla, zamanda iyi geçirdi Yarama merham olmalıydı, oysa iyi geçindim İstediğin vakit, benle beraber geçerken mutluluğu da elden alan piçim biriydi Ben de devam ettim dostum, içip yazıp söylemeye Hastalıklarım da bitmez oldu senin sayende ezberinde mahallende bir papatya düştü Görmediğinde de belki ama kaldırması güçtü Gerçekleri yazdım ve yanımdakileri gördüm. Ben aklımdakini tek tek bak satırlarıma gömdüm Cesaretimi takdir edip karakterimi sövdün önce kardeşlerim sonra külüm söktüm hayat böyle garip işte eldekileri azaltıyor en azından eskisi gibi artık canım yanmıyor kafamın içindekilere de soru işareti dayanmıyor ben de anlamıyorum zaten seven yalnız kalıyor